Herkese merhaba, atölyeme hoş geldiniz diyeceğim ama alışveriş merkezindeyim. Yepyeni bir seriye başlıyoruz. Bu seriyi çok uzun zamandan beri hayal ediyordum ve şimdi yapma fırsatı buldum. Arkada görmüş olduğunuz mağazaya gireceğim. Kabanlara bakacağım deneyeceğim. Üzerime en uygun olan kabanın gideceğim ve kalıbını avlayacağım. Bu serimizin adı #modelavcısı. model avcısı. Şimdi içeriye girelim ve kabanları denemeye başlayalım. deneyeceğiz. Ben uzun kabanlara bakacağım. Hadi beraber mağazanın içine girelim. Burada gri renkli güzel bir kaban var. Aslına bakarsanız benim düşündüğüm bir kaban tipi. Belik kuşaklı. Ben de böyle bir şey düşünüyorum. İkmeği. Fiyatı 699 lira lira. 700 lira neredeyse. Değer mi bilmiyorum. Ama bunu deneyeceğim herhalde. tarafa bir diyeyim. burada da ekoseliy bir kaban varmış. Bu kaban da güzel. Önden çift dümeli. Ee, bedeni var mı bakalım? Bedeni S var. Ben genelde M giyiyorum ama S'sinde bir denerim dar gelmezse. Şurada da bir sarı kaban var. Ona da bakalım. Bu da 700 lira. <gülüyor> Ama çok sevimli değil mi? Bunu da deneyelim. Biraz daha renklere sarı gibi bakalım. Oh. Hmm. Düşürmeyelim. Bu, bu kırmızı da elimize yapıştığına göre bunu da deneyebiliriz. Tamam ben şimdi bunları bir deneyeyim bakalım hangisi güzel. Şimdi kabine geldik. Tamamı kılıfını çıkartmaya başlayacağım. Detayları sizlere göstereceğim. Kalıpları zaten blog sayfamda bulabileceksiniz. Gördüğünüz gibi kabinde çok zorlu koşullarda da olsa kalıpları çıkartmayı başardım. Benim içime çok sindi. Ben bu kalıpları Kumaş Fırsatı'nın kanalında yayınlanmış olan kabağın dikimi videosu için hazırladım. O da şu an yayında. İzlemek isterseniz Kumaş Fırsatı'nın kanalına gidebilirsiniz kalıpların eğer e, A4 olarak çıktısını almak isterseniz benim internet sayfama gidebilirsiniz. Onun da aşağıda mutlaka linkini koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Model Avrus serisi beni inanılmaz heyecanlandırdı. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. <gülüyor>